Merhabalar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Murcan Dalan'la beraberiz. Jet plazma tedavisi hastanemizde uygulanmaya başlandı. Peki, jet plazma tedavisi nedir? İşlem süresi nedir? Nasıl uygulanır? Bunlardan hocamız kısaca bahsedecek. Merhabalar, jet plazma çok yeni bir teknoloji. Dünyada yeni yeni kullanılmaya başladı ve Türkiye'de ilk biz kullanıyoruz. Çok da e, rahat, konforlu, hasta hiçbir acı e, hissettirmeler, özellikle kadınlarımızın en büyük sorunu idrar kaçırma problemi. Doğumlardan sonra e, ilişkide boğulaşma ya da bir sorun olduğunda orada sıkılaştırma problemleri ve e, dış genital organlarda e, kırışıklıklar ve e, renk değişiklikleri halletmek için kullandığımız çok güzel bir teknoloji. Çok basit bir e, sistem var. Bu sistemle çalışıyoruz. Üç tane probu var. Hepsi aynı işlere yarıyor. Hiç ağrısız. Sadece jel kullanarak uyguluyoruz. Bu prob özellikle idrar kaçırma probumuz. Sadece şuraya küçük bir jel sürüyoruz. Hiçbir bir ağrı kesici kullanmadan yaklaşık 10 dakikalık bir süreyle vajinaya yavaşça girip yavaşça çıkıp bu şekilde yaklaşık 3 seansla idrar kaçırma tedavimizi yapıyoruz. Eee günümüzde en büyük sorunlardan biridir idrar kaçırma problemi kadınların. Her türlü günlük aktivitenizde size son derece büyük bir engel taşır. Üstelik bazen çeşitli seyahat programlarınızı engeller. Evden çıkmadan bir tuvalete gideyim tekrar gelmesin. Ya da pet kullanmak zorunda kalırız. Bazen de ameliyat olmak zorunda kalırız bu sorunlar yıllar ama ameliyat bazen başarısız olabiliyor. Geri dönüş olmayan bir kumasörü. Üstelik de maddi olarak bizi zorlayan ve e, biraz, tabii ki e, operasyon olduğu için ağrılı bir prosedür. Bu prosedürle hiçbir ağrı duymadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan hemen e, 10 dakikalık bir işlem sonucunda günlük yaşantınıza dönerek bu tür sorunlarımızı halledebiliyoruz, geçirebiliyoruz. Bir de özellikle majinal bollaşma e, sorunu olan hastalarımızla bu probda vajeni tamamen yeniliyor, gençleştiriyor ve kaybettiği kolajeni yerine koyuyor. Aynı şekilde aplikasyonumuz. Vajeni bu şekilde girip 10 dakika, 10 dakikada çıkıyoruz. Biraz daha sonra ters çeviriyoruz. Tekrar 10 dakikaya girip 10 dakika çıkıyoruz ve inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Genelde 3, 3 seans geçiyor. 3 seansın üzerine bazen çok nadir narlı olsun, çok yaşlı hastalarda çok atrofi uğramış, yani 30 yıllık menopoza girmiş hastalarda. Bazen dördüncü seans gerekebiliyor ama genelde bir ya da iki, maksimum üç seansı halledebiliyoruz. Küçük bir daha var. Bu prob da düz bir prob. Bu da özellikle dış genital organlardaki doku kaybı, kolajen kaybı ve renk bozukluğunu düzeltiyor. Skar varsa, işte doğuma bağlı, dikişlere bağlı skar, ağrılı ilişki de e, oluşan e, problemleri şu şekilde sadece jel sürerek ve şu şekilde uygulayarak yaklaşık 10 dakikalık bir işlem bu da e, tamamen buralardaki dokuyu yenileyip kolejenini arttırıp e, çok sağlıklı genç bir görümle görünme kavuşturabiliyoruz vajen girişini vajinal kuruluk çeker ilişkide ağrılar çeker idrar kaçıran ya da ilişkide his kaybı olan hastalarda inanılmaz güzel sonuçlar alıyoruz. Dediğim gibi dünyada kullanılan bir teknoloji ama Türkiye'de ilk defa biz kullanıyoruz. Ağrısız, ucuz, kolay, çok konforlu bir tedavi. Evet, kadınların korkulu rüyası idrar kaçırmaya, jet plazma tedavisiyle son diyoruz. Değerli hocamız, operatör doktor Nur Dalan'a teşekkürlerini sunuyoruz ve detaylı bilgi için, randevu için Cihazımızla tanışmak için 0212-665-5050 numaralı çağrı merkezinizden bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.